Bir doğru şu noktalardan geçmektedir ve doğrunun denklemi y eşittir mx artı b şeklinde yazılmıştır. Bu aynı zamanda eğim kesme noktası formu ya da eğim kesme noktası denkleme olarak da bilinir. Doğrunun denklemi nedir? Önce bu çizginin eğiminin ne olduğunu, yani buradaki m'nin değerini düşünmeliyiz. x'teki değişme karşılık y ne kadar değişiyor? Bu ilginç bir örnek, isterseniz videoyu durdurun ve kendi başınıza bir düşünün. İlginç bir örnek çünkü x ne kadar değişirse değişsin, y hep aynı kalıyor. y de bir sabit. Herhangi iki nokta arasında y'deki değişim sıfır olacak. x'i ne kadar değiştirdiğiniz fark etmiyor. x'i bir birim değiştirebilirsiniz, dört birim değiştirebilirsiniz ama y'deki değişim hep sıfır. y aynı kalıyor, x'i değiştirdiğimizde y değişmiyor. Yani bu ilişkinin eğimi 0 olacak. y eşittir 0x artı y'nin hep 2'ye eşit olduğunu görüyoruz. Demek ki artı 2. y eşittir 0x artı 2. y her zaman 2'ye eşit. Tablodaki değerleri bu denkleme koyarak deneyebilirsiniz. y eşittir 0x artı b yani y eşittir b. Tabloya baktığımızda x'in değeri ne olursa olsun y'nin b'ye yani 2'ye eşit olduğunu görüyoruz. b eşittir 2, doğrunun denklemi y eşittir 0x artı 2. Şimdi başka bir örnek yapalım. Bir doğru şu noktalardan geçmektedir ve doğrunun denklemi y eşittir mx artı b şeklinde yazılmıştır. Doğrunun denklemi nedir? Bu örnekte y değeri değişiyor. Soru bir önceki örnekle aynı. Yukarıdaki denkleme göre doğrumuz bu tabloda verilen noktalardan geçiyor. Bir doğruyu temsil etmesi için bize sadece 2 nokta vermeleri yeterli. Burada 2'den çok daha fazla sayıda noktayı vermişler. O zaman tablodaki noktalardan 2 tanesini seçelim. 4'e 2 ve 7'ye 0 noktalarını seçelim. Bu noktaları seçmemin sebebi tam sayılar olması, ilişkiyi görmek daha kolay olacak. Burada x'deki değişim ne kadar? 4'ten 7'ye gidiyoruz, yani x'deki değişim artı 3. y'deki değişim ne kadar? x'i 3 birim artırdığımızda y, 2 birim azaldı. y'deki değişim eksi 2. Yani eğimimiz, ki bu eşittir, y'deki değişim bölü, x'deki değişim, eksi 2 bölü 3. Eğer bunu bildiğimiz klasik formüle göre düşünmek istersek, 0 eşittir y2 olacak ve 2 eşittir y1 olacak. y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 Bu da 0 eksi 2 bölü 7 eksi 4 eşit. Denlemimiz y eşittir eksi 2 bölü 3 x artı b olacak. Şimdi tablodaki noktalardan bir tanesini bu denkleme yerleştirelim ve b'nin ne olduğunu bulalım. 7'ye 0 noktasını deneyelim. Eğer x eşittir 7 ise, y eşittir 0 oluyor. Bu noktayı denkleme yerleştirelim. 0 eşittir eksi 2 bölü 3 çarpı 7, artı b. 0 eşittir eksi 14 bölü 3, artı b'ymiş. Eşitliğin her iki tarafına 14 bölü 3 eklersek, 14 bölü 3, eşittir b. Denklemi cevap alanına girelim. y eşittir eksi 2 bölü 3x, artı 14 bölü 3. Bakalım doğru yapmış mıyız? Ve her zamanki gibi yine doğru yapmışız. Şahane.